Esenyurt tabela durağındayım, Yıldırım Çarşı'ya geldik, gördüğümüz gibi her eve lazım ve bütün markalar Yıldırım Çarşı'da. Şimdi Yıldırım Çarşı sahibi Enver Yıldırım Bey ile görüşeceğiz ve tanıyacağız iş adamımızı, başarı öykülerini dinleyeceğiz, neler yapıyor, buradaki iş potansiyeli nedir, satışlar ne durumda? hep birlikte öğreneceğiz. Ee, Yıldırım Çarşısı'na girdik, gördüğünüz gibi mobilya çarşımız, ne ararsam var. Enver Bey'i tanıyalım, Enver Bey kimdir? Hı hı. İş adamımızı evet. tanıyalım. Ben 1964 Ardahan Göle'de doğdum, bir köylü çocuğuydum. Lise'yi Göle'de bitirdim. Askerliğimi Bingöl'de yaptım, İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık herkes gibi. İşte burada Esenyurt'ta ilk yerleşkemiz Esenyurt. 35 yıldır burada ticaretle uğraşıyoruz. Çok sektörlerden geçtik. En sonunda bu mobilya sektöründen karar verdik ve devam ediyoruz. Mobilya sektörünüz baba mesleği mi ya değil. da kendi seçiminiz değil, mi? Değil, değil. Ee, baba mesleği değil. Babam köylü. Hayvancılıkla uğraşırdı, tarımla uğraşırdı. Tabii bunu biz kendimize bir iş ahtı olarak seçtik. Hedef koydum. İşte ilk uyanışımız İnegöl'de oldu. Çevremiz vardı orada. Onlarla beraber bu mobilya sektörüne girmeye karar verdik. Peki buradaki faaliyetleriniz nelerdir Enver Bey? 1986'dan 92'ye kadar biz kasap tükeni çalışırdık, market çalışırdık, cam tükenlerimiz vardı. Sonra bu sektöre biz 92'de başladık. Yani biz ailece karar verdik kardeşlerimle beraber. 92'den bugüne kadar Esenyurt'ta halen devam ediyor. Şirket ed olarak mı devam ediyorsunuz? Yok aile şirketi her şey olarak aile şirketi evet. Hı hı. Yani biraz geniş açar mısınız Enver Bey? Yani biz maliyetiniz nelerdir? Nasıl? Yani e, biz burada çünkü çok sevilen insansınız evet. burada e, Esenyurt bölgesinde. O yüzden biz sizi tanımak istiyoruz. Tabii biz Esinghurt'ta esnafla başlarken burada yol yoktu, elektrik yoktu, doğalgaz hiç yoktu zaten, altyapı hiç yoktu. Ta 89'da burası belde belediye oldu Gürgül Çapan döneminde, o zaman SHP dönemiydi, ilk belediye oldu. Ondan bugüne kadar işte altyapılar gelen giden yaptı, bay hizmet oldu. Biz de bu arada Esinghurt hızla gelişen bir bölge, hızla göç alan bir bölge. Esenyurt çok kozmopolitik bir bölge oldu. İşte Nijeryalı, Kenyalı, Afrikalı, İranlı, Iraklı, Suriyeli, Türkmenistanlı, Özbek hep Esenyurt'ta mevcut. Bugün halen de devam ediyor. Biz de bu çeşitli Esenyurt'un bir evladı olduk artık. Esenyurt'u kendimize bir aile olarak gördük. Biz bu ailenin içinde yaşadık, büyüdük ve gelişiyoruz. E, halen ticaretimize devam ediyoruz. Onun bu neler yaşadınız peki? Ee, Buranın halkı çok sıcak, çok cana yakın, işte her zaman bir köylün gibi, bir komşun gibi, bir kardeşin gibi sürekli e, irtibat halindeyiz zaten. Ve Esengurt halkı da beni seviyor. Yani hemen hemen, neredeyse nüfusun yüzde seysanı beni iyi tanır. Tabii yeni gençleri bilmiyorum ama, e, biz burada bunlarla bütünleştik, birlikte hareket ettik. Esengurt halkının hizmet, e, Kâriyiz biz. Esenyurt halkının e, manevi bir oluyuz. Sadece Esenyurt bölgesinde mi çalışıyorsunuz? E, tabii Esenyurt'un hemen hemen 3-4 tane mahallesinde bizim alışveriş mağazalarımız vardır. Ama siz biraz daha geniş olarak hani sadece Esenyurt'un dışında da mağazalarınız var. Onun için de hani. Ee, tabii bizim, e, tabii Esengül'ü ben seviyorum. Yani. Ama benim dışarıda da mağazam olsa ben illa da Esengül'ü Esengül görmeden olmuyor. Yani şimdi benim ilk mağazam burası, ilk göz ağrım burası. Hı -hı. Buradan olmuyorum yani. Peki, Enver Bey, siz sevilen sayılan bir iş adamısınız burada. Siz çok seviyorlar. Buradaki başarı sırrınızı biraz açar mısınız? E, tabii ki. Yani şimdi burada öncelikle yaptığın işi severek yapman lazım. İşini severek yaparsan zaten... Hedef koyman lazım, bıkmadan, çekinmeden, işin başında olursan ekmeğini yersin yani. Ne kadar Başarının sırrı çalışmaktır. Yani çalışmadan başarı elde etmek başarı değildir. Yani başarının sırrı çalışmaktan geçer, üretmekten geçer, azim ve kararla olur. Siz de ürettiğiniz ee, için evet, başarıya yani, buradan tabii. geldim diyorsunuz. Yani bir atasözü var diyor, ee, çalışmadan başarı, başarı değil. Peki hedefiniz, hedefiniz nedir sizin? Yani tabii, bundan sonra hedefimiz hedefiniz hedefiniz bundan sonraki nedir? sanayileşmek, yani üretim yapmak. Evet. Ekonomi olarak zaten Türkiye genişleyen bir ülkedir. Ekonomisi şu anda iyi, pandemi dolayısıyla zaten herkes çekebildiği kadar çekiyor. Ama önümüz her zaman açıktır, aydınlıktır, karamsar hiçbir zaman bakmıyoruz. Hep sürekli pozitif bakıyoruz. Tabii biz biz hiç merdiven altı ürün satmadık. Hep kaliteye önem verdik, marka önem verdik. Zaten en büyük başarı da budur. Yani rahmetli Sabancı ne demişti? Ben ucuz mal alacağı kadar zengin değilim. Biz de hiçbir zaman e, merdiven altı ürün hiçbir mağazamıza sokmadık. Hep marka ve kaliteye önem verdik. Başlarının sanırım en büyük sırrı da bu. Peki kendi markalarınız var mı? Kendi markalarım var, patentim var saraylim ama işte üretime geçtiğimiz zaman onu faaliyete geçireceğiz. Ben bizim tüm müşterilere ve bizde ürünü severek alsınlar, hiç çekinmeden. Her türlü imkanımız var, parası olsun olmasın imkanı olsun olmasın. Esenur halkının hizmetindeyiz, tüm müşterilerimizin hizmetindeyiz. Hı hı. Ucuzu uza almak değil, kaliteyi uza almak önemlidir. Bizde de kalite var. Fiyatları da çok uygun. Peki buradaki müşterilerle aranızdaki diyalog nasıldır? Çok sıcak, çok iyi. Bir aile gibiyiz. Yani ucuzluk mu, Ya zaten mı? bizim müşterilerimiz fiyatı kendisi belirtiyor. Bize bırakmıyor. Bizde alışveriş yapan hiçbir müşteri bizi bırakmaz. İşte örneğin bizde alışveriş yapmış, kendisi evlendiği yılda ceiz almış, çocuğu yumuşayarlarmış, Kadıköy'e taşırmış, oradan gelmiş gene bizden alıyor büyük çekmiyor, başka ilçelere taşınıyor İstanbul'un gene çocuğu büyüyor, kızı oğlu gene gelip bizden alışveriş yapıyor. Bu da bir memnuniyettir ve bir güvendir. Biz insanlara her şeyden önce güven veriyoruz. Ürünlerini zamanında teslim ediyoruz. Ayipti hiçbir ürün satmadık büyüğe kadar. Dediğim gibi zaten arkanızı arkanızda sizi seven müşteriniz var. Siz de onlara kaliteyi sunmak zorundasınız. Merdiven altı ürün sattınız anda. O müşterinizi kaybedersiniz. dışından size e, müşteri hani ürün istediğinde e, gönderebiliyor musunuz? Tabii yani şimdi artık dünya bir oldu. Yani o kadar e, hayat kolaylaştı ki Hı -hı. zaten siteler var, internet var, telefon var. Adam yürüyor, ürünlerimizi görüyor, istiyor. Biz de kargo ile göndeririz. orada tüm Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Buradan gençliğe, üretimcilere söylemek istediğiniz bir söz var mı? E, tabii ki şimdiki gençler e, biraz daha internetçi, biraz daha bilgisayarcı. Aslında kendilerine iyi güvenmeleri lazım, proje üretmeleri lazım, yaptığı işi severek yapmaları lazım. Önce kendilerine güvenmeleri lazım. Üretim yapmaları gerekiyor tabii. değil mi? Tabii, üretim yapmaları gerekiyor. Hı hı. Yani kendine güvenen insan her şeyi başarı elde eder. Hı hı. Başarısız hiçbir şey olmaz. Hı hı. Çalışmak, üretmek, hı hı. gelişmek, ARGE araştırmalarını iyi yapmaları lazım. Ar araştırması olmadan olmuyor. Değerli iş adamımız Enver Yıldırım Beyefendiyi tanıdık, ee, başarılarını dinledik. Kendisi de çok değerli güzel bir insan, başarılı bir insan, ee, esen yurtta bir lider. Enver Bey'in bu güzel sözleriyle kapatıyoruz programımızı.